Herkese selam kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Biliyorsunuz ki Jisoo Snowdrop adlı bir dizide oynayacak. Dizinin çekimleri bitti. Tahmini çıkış tarihi 3 Aralık JTBC kanalında yayınlanacak. Peki biz nasıl izleyeceğiz? İnternette birçok K-drama Türkçe altyazılı siteleri var. Herhangi bir sitede Snowdrop dizisinin Türkçe altyazılı olarak düşebilir. Bir Jisoo siten olarak Snowdrop dizisine çok heyecanlandım. Daha fazla videolar görmek istiyorsanız kanalıma abone olursanız sevinirim.